Akrep burcu ekran başına. Nisan ayı Akrep burcu yorumları başlıyor. Evet, sevgili Akrepler. Ortadoğu ve Balkanların en iç dünyası, en duygusal dünyası geniş burçlarından biridir desek tabii ki Ortadoğu'yla ya da Balkanlarla sınırlı değil. Tabii ki akrepler en özel burçlardan bir tanesidir akrepler. Evet sevgili akrepler bugün sizlere ne anlatacağız? Akrep burcu etkilerini anlatacağız. Akrep burcu neler yapıyor neler ediyor? Gelin hep beraber bakalım Nisan ayında. Evet. Sevgili akrepler, Nisan ayının ilk haftasının 7 ilk haftasında ne oluyor? 7. evinizdeki bir hareketlenme var. 7. ev neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz evlilikle alakalı konular ve 7. evde ne oluyor? Venüs ve Uranüs kavuşumu oluyor. Venüs neydi hocam? Venüs aşktı. Uranüs neydi? Aniden beklenmedik gelişmelerdi. Peki bunların ikisi burada karşılaşınca ne olur? bazılarınızın doğum haritasına göre samanlık seyran olur, bazılarınızın doğum haritasına göre ortalık kar karışır, hem de pena karışır. Ki doğum haritası deyince de aklımıza gelmişken hemen söyleyelim arkadaşlar, doğum haritası analizi almak isterseniz 0543 290 444 ne olur WhatsApp hattımızdan şu anda ekranda görmüş olduğunuz numaradan ulaşabilirsiniz WhatsApp adında yazıp bilgi alabilirsiniz. Konumuza geri dönecek olursak akrepler dedik, evet. Akreplerin 7. evleri yani evlilik evlerinde yaşanan bazı gelişmeler olacak gibi gözüküyor Nisan ayında özellikle akreplerde arkadaşlar geçtiğimiz yıl Temmuz Ağustos aylarında e, bazı durumlar yaşanmıştı Temmuz Ağustos Eylül aylarına doğru da sarktı bazılarında ve bazıların evlilikleriyle alakalı problemler yaşanmıştı bu evliliklerle alakalı problemler yaşayanlara tekrar düzelme potansiyelleri de beraberinde geliyor. Ne zaman geliyor? İşte Nisan, Mayıs aylarındaki, Mayıs aylarında da önemli bazı gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada çok pardon. Evlilikle alakalı konularda dedik ve aynı zamanda 7. ev sadece evlilikle alakalı konular değil. neyi de ilgilendiriyor? İş ortaklıkları. Evet. Beraber çalıştığınız kişiler, iş arkadaşlarınız, yani iş arkadaşlarınız derken bunlar 10. evi gösterir ama iş ortağınız niteliğindeki kişiler 7. evinizi gösterir. Sürpriz bir evlilik, sürpriz bir ilişkiye başlama ya da var olan ilişkinizde sizi mutlu edecek bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 6 Nisan'da terazi burcunda sizin 12. evinizden gerçekleşiyor bir dolunay var. Yani bu dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşecek ki... 12. ev astrolojide başlı başına bir konudur, muammadır. Çünkü bütün böyle hareketlilik, metafizik konular vesaire gibi konular hepsi 12. evin konuları arasına giriyor. Çünkü orası bilinç dışı bir alan. Ve orası aynı zamanda hastaneler, kapalı cezaevleri ve buna benzer konular. Yani kısaca sizin iradenizin bağlandığı, iradenizi kullanamadığınız bir alan olarak düşünebilirsiniz sevgili akrepler. Ve Dolunaylar'da, bize bazı konulardaki bitişleri, sonlanmaları, değişim ve dönüşümleri gösterebiliyor. Eğer orada sizin bir gezegeniniz varsa 12. evde karmik olarak getirdiğiniz bazı durumlar vardır ki bunlar doğum haritası analizinde biz size anlatıyoruz. Bu karmik olarak getirdiğiniz konular var ve bunlarla alakalı ne yapmanız gerekiyor, nasıl çalışmalar yapmanız gerekiyor bunları anlatıyoruz. Bazen de arkadaşlar olumsuz giden, önümüzü tıkayan ama fark etmediğimiz konuları fark etmemizi sağlar. Ne sağlıyor? Bu dolunaylar bunları sağlıyor. Çünkü orada bir tamamlanma veriyor. iyice tıkanıyor durum. Ve önümüzün açılması gerekiyor ki. Yani tabir yerindeyse. Surahi dolduysa arkadaşım. Surahinin biraz boşalması gerekiyor. Ki yer açılsın. İşte bazı akreplerin surahi tamamen dolu. Neden dolu hocam? Çünkü. Hayatınıza bir şey giriyor ve çıkamıyor. Geçmişteki yaşadığınız aşkları, konuları unutamıyorsunuz. Onları bir kenara bırakamıyorsunuz. Onlara karşı kızgınlık da duysanız, kin de duysanız, nefret de duysanız... ...onlar sizin bilinçinizde yer kaplıyor. Aynı Windows'ta nasıl simge durumunda küçültülmüş programlar varsa... ...onlar size yer kaplıyor. Bunlardan kurtulmanın yolu var mı? Var hocam. Evet ama önce hem o şu andaki yani mevcut ilişkide... ...ilişki neden bu hale geldi... Eğer bu hale geldiyse karmik bir sıkıntıdan dolayı mı tekrara giriyor bunlar? Önce onlara bir bakmak gerekiyor. Tabi bunlar kişisel haritalarla alakalı. Biz şu anda genel bir yorum yapıyoruz. İşte bu Dolunay'a geldiğimizde de bu Dolunay'da sizlerin uzun süredir devam eden sağlık sorununuz, rahatsızlığınız, ruhsal ve psikolojik konuları, hastane bakım evleri gibi kapalı alanlarla ilgili bağlantılarınızı ve geçmişi, bilinçaltı ile ilgili durumlara arkanızdan dönen işler varsa Bunların gizli düşmanlarınızı gün yüzüne çıkarabilir. Ve bunlarla ilgili çözüme ulaşması gereken her ne varsa çözüm yollarıyla birlikte gündeminize düşürebilir ki özellikle akrepler için tam böyle bir danışmanlık alma zamanı. Bu dönemde karamsar duygu ve düşüncelere kolaylıkla düşebilirsiniz. Ve mümkün olduğu kadar karamsarlıktan çıkmanıza, çıkmaya bakın. Çünkü şöyle bir durum var. Mars'ın da... Yengeç Burcu'na geçmesi enerjinizde zaten ciddi anlamda düşüklüğe neden olacaktır. Zaten bir de duygusal taraflara saplanıp kalırsanız ciddi anlamda e, enerjiniz düşer. O yüzden de bir de daha şöyle bir şey de var. Yani güney düğümü Transit almaya devam ediyorsunuz. Yani güneşinizin olduğu yerden veya yükseleninizin olduğu yerden. O yüzden de e, bunda sizi olumsuz etkiliyor. Bu tabii ki Temmuz aylarında filan ay düğümleri burç değiştirdiğinde geçecek. Ama şu anda bu enerji düşüklüğünün altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Karmaları çözün diyor kısaca. O yüzden enerjinizi düşürecek kişiler ve ortamlardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Şimdi bu karma temizliği ile alakalı bir genel anlamda böyle bir karma temizliklerinden falan bahsediliyor. İşte yok healer'lar var. İşte biz karmamızı temizledik, iade ettik falan öyle iade olmuyor. Varlık alemine bir çıktın mı geçmiş atalarından gelen durumlar aynı zamanda huyu aktarımlarıyla beraber geliyor. Onlara öyle direkt ben bunları kabul etmiyorum deyip bu işi bitiremiyorsun. Çünkü eğer senin atan bir orman yaktıysa sana da artık filan dikmek düşüyor ve sistem sana bunu görev olarak yüklüyor arkadaşım. O yüzden ben bunu kabul etmiyorum falan filan deme şansın yok. Yani hayatını reddetmen gerekir bunun için. Ama bunları düzeltebilme ya da bunlarla alakalı çalışma yapabilme şansınız var. Bu yaşadığınız duygusal inç çıkışların geçici olduğunu aklınızdan çıkarmayın sevgili akrepler. Nisan sonuna doğru bu etkilerin azalarak yok olduğunu ve önünüzün daha da netleştiğini görebilirsiniz. 21 Mayıs'a kadar Yengeç burcunda 9. evinizde ilerleyecek olan Mars yabancılarla olan ilişkilerinizde, yurt dışı ile olan ilişkilerinizde e, dini inançsal bazı konularda ve hukuksal veya yasal bir takım süreçlerinize zorlayıcı etkiler ve sorunlar verebilir. Özellikle 15 Nisan sonrasında bu konularla ilgili adım atarken biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Niye hocam? Çünkü 9. evin senin yengeç burcu. Ve orada Mars'ın yengeç burcunda olduğu zaman düşük çalışacak ki Mars senin yükseleninin yönetici gezegeni. Tamam mı? Dolayısıyla da bu Öfkenin içe döndürülmüş hali demek bir manada. Bir de astroloji de biliyorsun. Hani her duygusal bur sen gibi cengaver değil sevgili akrep. Yengeçler senin gibi değil. Onlar korkak. Ve bu öfkenin gezegeni Mars onlara girdiğinde temelli bir tramvaya sebep oluyor. Ve böyle bir tramva ne oluyor? Kişinin harekete geçsen mi geçmesen mi ya da içe kapanması ya da bazılarının daha da kilitlenmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla da Mars'ın orada güçsüz, düşük çalışıyor. tamam mı? Ee, yine 9. ev yabancılarla olan ilişkiler. Eğer yurt dışına gitme durumun varsa, oradan evlenme durumun varsa bunlar da yine gündemine gelebilir. Çünkü neden? 7. evindeki Uranüs-Venüs kavuşumu var ya, orada 9. E, evdeki e, hareketlenme, çünkü orada yengeç aynı zamanda aile de demek, orada bir adım atma şansı olabilir bazıları için. Ve yine oradaki e, hareket geçen sene Temmuz-Ağustos aylarında e, tabi bu Mayıs ayında olacak şey. Şimdi Nisan'dan bunu söylememek lazım size ama yine de ben söyleyeyim. E, geçen sene Temmuz-Ağustos aylarında ilişkileri problem yaşamışları, bunların eğer geri dönme ihtimali olanlar var mı yok mu gibi e, sorular varsa işte o biraz Mayıs ayının konusu oluyor. 20 Nisan'da ise Koç burcunda güçlü bir güneş tutulması var değerli arkadaşlar. Güneş tutulması direkt olaraktan e, önemli bir durumdur astrolojik anlamda. Bu tutulma sağlık ve günlük işler, rutin işlerle alakalı alanınızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla da ne olacak arkadaşlar? 6. ev sağlığımıza dikkat edeceğiz. İşinizle ilgili önemli yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz veya yeni bir işe başlayabilirsiniz ki bu iş maaşlı bir iş. Öyle hani ben serbest meslek erbabı olarak başladım gibi düşünmeyin. Önemli bir pozisyon değişikliğine gidebilirsiniz ve öne önemlisi sağlık açısından baş bölgesi, bel, omurga veya ufak tefek kazalara karşı dikkat etmenizde yarar var. Sinir ve öfkeden kaynaklı baş ağrıları kendini de gösterebiliyor ama bizim konumuz tabii ki tıp değil. Yani burada yapmanız gereken şey sizin bu hareketsizlik ya da hantallık ya da beslenmeyle alakalı daha çok problemler yaşama potansiyeliniz var. Çünkü kilo alma durumunuz var sadece var. Çünkü duygusalsanız duygusal insanlarda duygusal yeme oluyor biliyorsunuz. İşte sadece yemek de değil. Yani bu yediğinizi de eritemiyorsunuz. Dolayısıyla da arkadaşlar hemen ne yapacağız? Spora fitnessa başlıyoruz. Zaten yaz ağzı ya, ilkbahar. E, yaza daha iyi girebilmek için mutlaka. Evet hareket etme enerjiniz, enerjinizin olmadığını ya da düşük olduğunu biliyorum ama kendimizi biraz zorlayacağız. Bu süreçte tamam mı? Kişisel haritalarınızda tabii ki buraya iyicil etkiler alıyor olabilirsiniz. Uzun zamandır da süren bir sağlık sorununuzla alakalı bazı durumlar varsa bazılarınızda da bu durum şifalanmaya sebep olacak. O yüzden hareketlenme adına kendinize biraz daha izin verin. 21 Nisan'da Merkür burcunda retro hareketine başlıyor. İkili ilişkiler, eş, evlilik ve iş ortaklarıyla alakalı geçmişten gelen çözülmemiş konular önünüze gelebilir 15 Mayıs'a kadar sürecek olan bu Merkür Retro sürecinde eşinizle, ortaklarınızla olan iletişiminizde biraz daha zorlayıcı, yıpratıcı olabilir. Ya da bunların hayatınıza geri dönmesine izin verebilirsiniz. Ya da o dönemdeki küslükleri barışmak için çok güzel bir fırsat yaratabilir. Önceden bunun bilincinde olmak işleri kısmen de olsa kolaylaştıracaktır. Yani bütün bütün işte ben bunu 15 Mayıs'a kadar bekleyeyim de ondan sonra bu işi erteleyeyim ne olacak bakalım demeyin. Çünkü hayatınızda bu dönemde e, çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Zaten e, biliyorsunuz 8 yıldır arkadaşlar e, çok çekiyorsunuz. 2014 2015ten beri yani ne demek istediğimi siz daha iyi biliyorsunuz. E, neler oldu neler ve bu dönemde artık o e, yükselen akreplerin Satürn haritasının en dip noktasından geçti arkadaşlar. Haritasının en dip noktasından da geçtiği için e, en büyük problemleri geride bıraktı. Çünkü e, tabir yerindeyse immune coil haritanın en dibi ve ne oldu? Artık geçen sene işte Kasım'da, Aralık'ta bazılarınız Ocak'ta haritasına göre yani yükselen derecesine göre değişiyor. Bazılarınızın da geçmek üzere. Artık hani Satürn oradan o dip noktasından yukarıya direksiyonu kırdığında hayatınızda önemli gelişmeler, düzelmeler yaşayabilirsiniz. Ve yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar bağımlılıklar. Bağımlılıklara karşı dikkatli olmalısınız. Dikkatli davranmalısınız. Bağımlılıklar sizin hayatlarınızı çok etkileyebilir. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yine astroarif.com'da birçok bilgiler var. Ee, bu konulara meraklıysanız inceleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda da e, evrensel yaşam e, videoları var. E, oynatma listelerinde. Onlara e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Burası zaten bizim web sitemiz. E, web sitemizde birçok bilgiler içeriyor. Evet arkadaşlar. Sizlere Nisan ayıyla alakalı genel bilgiler aktardım. Herkesin kişisel haritaları mutlaka farklı olacaktır. Zaten şu anda beni izliyorsanız doğum haritasının ne olduğunu falan zaten biliyorsunuzdur. Aşağıda yani bu videonun altındaki açıklamalar bölümünde doğum haritası analizin nasıl yapıldığını falan anlattım. Merak eden oradan da izleyebilir. Umarım sizler için iyi bir Nisan ayı olur. Nisan ayı ve Mayıs ayı akrepler için önemli bir zaman dilimi değerli arkadaşlar. İyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. <gülüyor>